kanseri yayılmasında çok önemli bir araç. Mamografi yine meme kanseri konusunda çok önemli bir araç. MR, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, kriyoloji veya radyoterapi cihazları çok önemli bir araç. Bunların hepsi hastanemizde mevcut. Bugün Amerika'dan bir üniversite ve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 Biriyiz ve ülkemiz de dünyada sağlık e, turizminde üçüncü sırada. Erken teşhis hayat kurtarır diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar.